Yine uzun video atmayalım 20 asır oldu ha. Ulan milad bile değişti be. Neyse. Madem milat değiştirdik o zaman karşınızda yeni bir inceleyen videosu. Karşınızda Max Payne. sene 1996. Semlek ve arkadaşları bir aksiyon oyunu yapma kararı aldılar ve bu oyunu geliştirmeye başladılar. Ama bir problem vardı. Remedy o zamanlar çok küçük bir şirketti ve bundan dolayı maddi olarak çok iyi bir durumda değillerdi. Bu yüzden geliştirme süreci biraz sancılıydı. Mesela bunlardan bir tanesi de ara sanlardı. Max Payne'in yüz modelleri normalde 3 boyutlu olmalıydı ama maddi zorluklardan dolayı ve çok iyi yüz modellemeleri olamayacağından dolayı bu yüz modellemelerine fotoğraf eklediler. İşte bundan dolayı Max Payne'de karakterlerin yüzlerinde hiçbir ünlüklük yok. Başka bir yaşadıkları zorluk ise ara sahneler oldu. Normalde 3 boyutlu ara sahneler yapmak onları zorladığı için ara sahneleri çizgi roman şeklinde yaptılar. Bu çizgi roman tekniği sadece imkanlardan dolayı olsa da Max Payne'in en ikonik ve en yaratıcı yanlarından biri oldu. Gelelim biraz da Max Payne'in ikonik hareketi Bullet Timer. Bu hareket ilk başlarda bazı odalarda olması planlanmıştı ama bu onlara yeterince akıcı gelmediğinden bu özelliğin kullanımını oyuncuya verdiler. Bunun birçok şeylerden dolayı Max Payne'in piyasaya çıkmasının bir beş yılı buldu. Bu arada sabahtan beridir Max Payne diyorum ama bu oyunun aslında ilk adı Dark Justice'tı. Ana karakterimizin adı da Dick Justice'tı. Ama daha sonra yapımcı ekip bu ismini değiştirme kararı aldı ve bugünkü bildiğimiz Max Payne ismi aldı. Gelin şimdi de biraz hikayeye bakalım. Ana karakterimiz Max Payne bir gün işini tamamlayıp eve döndüğünde eve silahlı adamların girdiğini görür. Max Payne saldırganları öldürür ama çocuğunu ve eşini kurtaramaz. Ve hikayemiz bu olaydan doğan bir intikam hikayesi olarak devam eder. Max Payne'in senaryosunu kısaca özetleyecek olursak böyle diyebiliriz. Gelelim şimdi oynayışa. Max bir aksiyon oyunu, bundan dolayı fazla bir mekaniği yok. Çatışma mekaniği, bullet time mekaniği ve birkaç mekanik daha var. Ama Max Payne'in özünde yatan asıl sırlardan bir tanesi de zaten bu oyunun için sade ve düz olması. Gerçekten oynanışın hiçbir komplike tarafı yok. Evet, şöyle hepsini toplayıp genel sonuca gelelim hadi. Oynanışı güzel ve kolay. Kendine nasıl özellikleri var. Ve ortalama bir hikayesi var. Kökenı ise bölüm hepsinin ezber yapılabilir olması. Oyunun biraz zevkini kaçırıyor. Bu durum. Ama buna rağmen Max Payne 1 tartışması 10 üzerinden 9 alacak bir ürün. Max Payne 1'in başarısından sonra Max Payne markası Rockstar Games'in ilgisini çekti. Ve Max Payne'in isim hakları Rockstar Games'e satıldı. Bunun üzerine Remedy artık maddi açıdan rahattı. Rockstar Games'in de isteği üzerine Max Payne serisinin ikinci oyunu Max Payne 1'in temelleri üzerine geliştirildi. 14 Ekim 2003 tarihinde piyasaya çıktı. İlk oyundan daha güzel bir hikaye sundu. Ama aralarındaki en büyük fark oyunculuklar olabilir. Para geldiği için profesyonel aktörlerle anlaştılar. İlk oyunda ise kendileri oynadıklarından çok iyi bir oyunculuk yoktu. Muhtemelen ilk oyun ile ikinci oyun arasındaki en büyük farklardan bir tanesi bu. Next Plane 2 ilk oyundan çok daha iyiydi. Bullet Time da daha iyiydi. Mesela Bullet Time verdiğiniz bir tane kadar devam ediyordu. Ve Max Payne ağrı çekime girmiyordu Uluftime'de. İkinci oyun ilk oyundan daha da zevkli bir oynanışa sahip. Ve ilk oyundaki bazı problemler de düzeltilmişti. Mesela ilk oyunda çok etkili olan bombalar bu oyunda öyle değil. Bu oyunda daha az etkili. Size sabahtan beri Max Payne'in iyi bir oyun olduğunu anlatıyorum. Ama bu oyun piyasaya çıktığı dönemde çok az sat. İlk oyundan daha iyi olmasına rağmen ilk oyun daha çok sattı. Belki de bunun en büyük sebeplerinden biri konsollara çıkış yapmamasıdır. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz, açıklayayım. O dönemlerde konsollara çıkan oyunlar bilgisayarlara çıkan oyunlara göre daha fazla satıyordu. Ama o dönem konsollar bilgisayarların donanımından daha kötü bir donanıma sahip olduğu için genelde o oyunlar hep bir yerlerden kısmak zorunda kalıyordu. Max Payne ise hiç konsollara çıkmadı. E biliyorum bu oyunlardan sonra Rockstar Games tarafından konsolları çıkartıldı. Neyse yani toparlayacak olursam Max Payne 2 bir sebepten ötürü ilk oyuna göre daha az sattı. Gelelim şimdi genel sonucu. Max Payne 2 ilk oyundan daha güzel olduğunu düşündüğüm bir oyun. Bundan dolayı Max Payne, Max Payne 2'ye 10 üzerinden 9.3 almayı hak görüyorum. Sonuca gelirsem Max Payne 2 oyunu da güzel oynar. Ve bana kalırsa hep görmesi gerektiği değerin hep altına bir değer görmüş bu seri. Bu arada videonun çekmem bir de da Max Payne'in birinci ve ikinci oyunun remake'lerinin yapılması. Neden Max Payne'in şu bu videoya dahil etmenin diye sorarsanız ilk iki oyunu Remedy üçüncü oyunu Rockstar yaptı. Ben de bu oyun nasıl geliştiricisinin oyunlarını incelemeye uygun gördüm. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.